Herkes selamlar arkadaşlar benim ismim bugün sizlerle birlikte Roblox'un en iyi anim oyununu göstereceğim gençler. Cidden bu anime oyunu efsane bir oyun abi. Cidden Roblox'u gördüğüm en iyi anime oyunlarından bir tanesi hatta bir tanesi değil en başında geliyor. Gençler oyunun ismi Soul Eater zaten ee, açıklamaya oyunun linkini koyacağım. Cidden efsane bir oyun ve sizin de oynamanızı öneriyorum abi. Oyunda iki tane klas var gençler. Bir masterlar var bir de Weapon'lar var. Ben şu an Meister'ım ve masterların gençler silahı yok yani silahsızlar. Ama mesela Weapon classı seçen bir insan ile birleşip onu silah edinebiliyorsunuz. Zaten şimdi size videoda bunların hepsini göstereceğim. Şimdi ilk olarak bir tane Weapon bulalım ve bir adamla anlaşalım. Ondan sonra Weapon olarak göstereyim gençler. Yani cidden bu oyunu oynamanızı tercih ederim. Ee, efsane bir oyun. Yani arkadaşlarınızla beraber anlaşıp sizler de beraber oynayabilirsiniz. Cidden efsanevi bir oyun. Evet geçer. şimdi bir adamla anlaştım ve o adam şimdi benim silahım olacak. Şimdi sizleri nasıl eklendiğini göstereceğim. Burada bakın partnersler var. Buraya adamın isminizi yazmanız gerekiyor. Metin 1 2 3 2, 7. Şimdi ben bu adamı ekledim ve hemen silaha dönüşelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamlar adamlar diyorum. Adam şu an benim silahım oldu ve ben şu an adamı yönetebiliyorum. Adam şu an benim silahım. Evet, silahım ve bu adam istediği zaman çıkamıyor. Yani çıkabiliyor galiba. L'ye basıp şimdi çıkartabileceğim. Şimdi bakın gençler L'ye bastığımda adam benim vücudumdan çıkabiliyor. Bir daha L'ye bastığınızda adamı yine içinize alabiliyorsunuz. Yani içinize alıyordunuz derken adamı alıyorsunuz işte. Ve burada bir görev yeri var buradan görev alacağız şimdi hatta aldık ve bunları şimdi öldüreceğiz oyunda özel skiller var gençler bu arada Haberiniz olsun Q sonra E ondan sonra F bunlar sizin özel güçleriniz şimdi bunların hepsini e, görevi yaparak göstereceğim ve bu arada gençler kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın cidden arkadaşlar like atarsanız çok Mutlu olurum. E, emeğimin karşılığını almaya çalışıyorum ve e, her akşam gençler saat 8 gibi böyle Yusuf'la beraber Robux canlı yayınları yapıyoruz. Katılmayı unutmayın. E şimdi ilk geldik bir psikopata. Bakın abi şimdi ilk F'yi göstereceğim. Evet abi bakın F böyle gençler yıldızlar çiziyor böyle. Yani efsane bir şey. Ben e, videoyu böyle arada saracağım edit yaparaktan yaptığım için biraz gözükmemiş olabilir. Şimdi sizlere bir daha göstereyim. Evet arkadaşlar bakın F'ye basıyorum ve böyle oluyor. Efsane bir şey ya cidden böyle efsane bir şey. Şimdi geçer E'sini göstereceğim. E'si de çok güzel. E'si böyle zincirler falan çıkartıyor. Ve adamın canını bayağı azaltıyor. Ve bu arada bu adam bana vuruyor mu ne yapıyor çıkmak istiyor galiba. Ee, ama şimdi ben gösteriyorum. Bakın arkadaşlar E atıyorsunuz ve böyle çekip öldürebilirsiniz. Şimdi Q yeteneğini göstereceğim. Q yeteneği ise... Bir yıldız fırlatıyor. Sharingan mıydı bunlar neydi? Shuriken'i galiba. Fırlatıyor ve adamınızı kolayca öldürmenizi sağlıyor gençler. Siz de böyle öldürebilirsiniz. Oyunda bu arada 3 tür weapon var. Ben 3 tanesini gördüm. Gerilerini bilmiyorum. Bu elimdeki tırpana benzeyen şeyler. İkincisi ise gençler ikili bir silah. Bakın adamda var bu değil. Bakın aynen şu an adamda var. Bu ikili bir silah. Üçüncü şey ise gençler Büyük Azrail'in bir Ora'ı. Ee, orak Taich diye geçiyor ama şu an e, onları gösteremiyorum çünkü arkadaşta ikili tırpan var. Onları da ilerleyen vakitte Yusuf'la beraber oynadığımda geçer. Sizlere göstermeye çalışacağım. Cidden onlar da efsane şeyler. Şimdi buraya gelmemin sebebi şu. Şurada Blade Master'lar var. 25 level'de öldürebileceğiniz yani 25 level bunlar. Bunları öldürmek biraz zor gençler. Eğer bir weapon arkadaşınız varsa ve o da gelişikse kolayca öldürebilirsiniz. Şimdi adamı ruhumdan çıkardım. L'ye basaraktan çıkardım ve onun görev almasını sağladım. O şu an görev aldı ve benim ruhuma geri geldi. Şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Şu Blade Master'ı kombalarla öldüreceğim. Ve sizden nasıl öldürdüğümü görün abi. Evet şimdi bakın. İlk olarak ben Q atarım. Her zaman Q atarım. Sonra E'ye atıp sonra F'ye atarım. Daha kolay oluyor böyle. <gülüyor> cidden çok kolayca öldürebiliyorum Ama gençler siz dikkat edin ölürseniz cidden yine ta başa gitmek zorundasınız Ve bu arada x'e basarak falan koşabiliyorsunuz haberiniz olsun gençler Şimdi ben şu görevi yapayım ee, birazcık da map gezimi yapacağım ee, Bazı şeyleri açıkladığımı düşünüyorum Evet az kaldı ölecek ölecek öldü tamam öldü Şimdi ben 3 taneyi de kesip geleceğim Evet arkadaşlar şimdi son olarak son bir Blade Master kaldı. Şimdi onu da öldürüyorum hemen. Sizlerin gözünün önünde öldürmek istedim bunu. Bakın abi yine kombomuzu attık. Ve kombomuzla beraber Blade Master'ı kolayca öldürüp görevimizi tamamladık. Şimdi gençler sizleri bir yer daha göstereceğim. Orası da buranın aşağısı. Buranın aşağısında da yüz level zombiler var. Siz de arkadaşlar o zombileri öldürebilirsiniz ama bu zombiler cidden çok zor. Yani ben hiç öldüremedim daha cidden öldüremedim. Ama dediğim gibi yüz level üzerinde bir weapon arkadaşınız varsa bunları öldürebilirsiniz. Oyunda cadılar falan da var benim arkadaşlarımın dediğine göre cadılar falan da var ama ben onların daha yerini bilmiyorum. Dediğim gibi geçer. bu videonun devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ne kadar like atarsanız o kadar benim video çekme isteğim geliyor ve oyunları daha çok tanıtasım geliyor sizlere ve cidden e, efsane bir gelişim için adım adım ilerliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane zombi var ve bu zombiye dalarsam benim ağzım sıçacak. E, ben kendi adamıma da güvenmiyorum şu an çünkü kesemeyiz bunu. Çünkü abi bakar mısın ya yüz level falan yani cidden sizi baya zorlar. O yüzden abi hiç girmeyin ve bu arada W veya Space'a basarak dash atabiliyorsunuz. Şimdi abi gidelim ve şuradaki şeyleri göstereceğim. Burada bir şeyler var mı onlara bakacağım aslında ben hiç bakmadım. Sizlerle beraber bakmak istiyorum gençler. Hemen bakalım buralarda bir şeyler var mı. Gençler burada böyle bir saray gibi bir şey var ve burada bir adam var. Burada bu var bu ne? Merhaba reis sen nesin? Eee... Pure human. Vuruyorsun ananı armadını. Bu ne? Oha. Abi cidden çok zor ve bunu kesemeyiz ya. Bunu kesemeyiz ki. Cidden kesemezsin. Yani geçer. Dediğim gibi bakın yani oyunda çoğu araştırılmamış şeyler var. Bunların hepsini sizinle beraber araştıracağım. Yani cidden ikincinin yani ikinci videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir 20 like de ikinci videonun geleceğini sizlere söyleyeyim. Yani sizden arkadaşlar ben bu oyunu çekmek istiyorum bir seri haline getirirsek arkadaşlarla e, çekebilirim yani Yusuf'la falan çekebilirim. Çünkü Yusuf da bu oyunu oynuyor yani Yusuf o kadar çok gelişik değil ama Yusuf'u da kasacağım. E, şu an benim arkadaş daha az önce öldüremediğim adam için taktik verdi bana dedi kanka onu e, o yakından öldürebilirsin dedi yani daha çok yakında oynarsan öldürebilirsin dedi. Ama ben ona çok yakınlaşmayacağım. Çünkü çok çabukça öldürüyor beni ve çok güçlü. Benim o kadar gücüm yok. Ben sadece arkadaşlar şurada statslarda e, Endure Cage diye bir şey var. Endure Cage işte. Ben hep ona veriyorum. Çünkü arkadaşlar siz meistersınız Meister'ların şey vermesi gerekiyor. Endure Cage verip canını yükseltmesi gerekiyor. Çünkü zaten birisi Weapon oldu mu. Sol verdiği için gücünüz zaten ondan alıyorsunuz. Ve daha fazla güçlü oluyorsunuz. O yüzden gençler bunu... Güçlendirin yani Endure Case midir artık Onu güçlendirin daha iyi olur sizin için Şimdi sizler için bir tane kesmeye çalışacağım Ondan sonra da videonun sonuna geleceğiz abi Evet başlıyorum Şimdi ilk olarak Esini atacağım Ondan sonra bunu atacağım e, Bu arada işlemedi galiba e, Evet İşlemedi ama olsun e, Şunu atalım Evet şöyle Hadi. Hadi hadi Hadi lan hadi lan Haydi lan yaparım lan Hadi, hadi. Ah be bak Çok az canı kaldı ve öldüremedim Cidden sizi bayağı zorluyor Gençler bunlar Dediğim gibi kısılaraktan sizlerde bir şeyler yapabilirsiniz Ben e, weapon'ımı biraz Kastıracağım şimdi Neyse gençler videonun burada sonuna gelelim Eğer videoyu beğendiyseniz gençler Yazmayı unutmayın videon çok güzel olmuş diye Ve bu arada kanalda Abone olmayı unutmayın Hepinizi çok ama çok seviyorum Durun lan şu adamı öldürüp öyle videoyu bitirelim hadi. Hadi. Durun. Taam taam taam taam dedin ve adam öldü. Neyse gençler kendinize iyi bakın. 20 like'ta 2. bölüm gelecek. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bay bay.